İkizler Burcu kadını nasıl tavlanır? Her şeyden önce enerji dolu, hareketli, dinamik ve neşeli kişilikleriyle bilinirler. Bu nedenle İkizler Burcu kadını uzun zaman aynı yerde durmaktan sıkılır. Bu nedenle onu mümkün olduğu kadar farklı mekanlara götürüp yeni yerler, yeni mekanlar keşfetmesini sağlayarak onu etkileyebilmeniz kolay olacaktır. Bu arada İkizler Burcu kad kadınlarının ya da kızlarının fikirleri çok çabuk değişim içinde olacağından ona her zaman ilgisini çekecek hareketler sunmanız gerektiğini unutmayın. Yeni şeyler öğrenmeyi, araştırmayı severler. Bu nedenle onlara sürekli bir şeyler anlatarak, göstererek, öğreterek bilginizle etkilemeniz mümkün olacaktır. Bunun için sizin de kendinizi her zaman geliştirmeli ve hoşlandığınız bu kadının bilginizle büyüleyecek kadar çok şey bilmeli, öğrenmeli ve bunları ona anlatabilmelisiniz. Ayrıca çok da meraklı olan bu kadın yeni konularla merakını tetikleyebilir ve ilgisini bu olana çekmeyi başarabilirsiniz. İkizler kadınları son derece hızlı kadınlardır. Bu nedenle yapmak istedikleri şeyler için onları asla engellememeli ve ona daima yardım etmelisiniz. Yanında olduğunuzu göstermelisiniz. Böyle hareket ederek hırslı ikizler burcu gerçek anlamda etkilemekle kalmayıp onlar için adeta vazgeçilmez hale gelebilirsiniz. İkizler burcu kadınları araştırmayı, bilgi edinmeyi, okumayı ve öğrenmeyi çok sevdikleri için doğal olarak sosyal aynı zamanda kültürlüdürler. Ayrıca da çok akıllı kadınlardır. Kültürsüz, bilgisiz bir erkeğin bu kadınları gerçek anlamında etkilemesi çok zordur. Eğer bir ikizler kadınından hoşlanıyor, ona ilgi duyuyor ve onu elde etmek istiyorsanız mutlaka bilgili, genel kültür konusunda donanımlı bir insan olmalısınız. Yoksa tam anlamıyla onu etkilemek için hiçbir şansınız olmaz. İkizler burcu kadını farklılıktan, değişiklikten ve değişiklik yapmaktan hoşlanır. Bu nedenle her zaman birçok konuyla aynı anda uğraşır. Bütün ilgisinin sizin üzerinizde olmasını bekleyerek hata yaparsınız. Daha da önemlisi onu sizden hemen sıkılmasına ve sizden uzaklaşma sebep olabilirsiniz. İkizler kadının etkilemek için kendinizi sürekli değiştirmelisiniz, yenilenmelisiniz. Her zaman yapacağınız bu değişikliklerle kadınınızı şaşırtarak size karşı sevgi duymasını ve bu sevginin sürmesini sağlayabilir, bunu devamlı hale getirebilirsiniz. Bu özelliklerinin yanında ikizler kadınları kendileriyle ilgilenmesini çok severler ve isterler. İlgi çekmek ne kadar çok hoşlarına gidiyorsa kısıtlanmaktan o kadar çok nefret ederler. Bir ikizler kadını asla kısıtlamayın. Hatta yapmak istediği şeylere sizin de gerçek bir istek duyup onunla birlikte yapmanız onu etkilemenizde size büyük artı sağlayacaktır. Bir de onunla asla emir komutunda konuşmayın. İkizler burcu kadınına karşı daima nazik ve ince olun. İkizler Burcu hayalperesttir. Hayal kurmaktan çok hoşlanır. Onu elde etmek istiyorsanız siz de hayal gücünüzü kullanmalısınız. Hayal gücünüzü onun ayakları altına sermelisiniz, ona göstermelisiniz. İkizler Burcu kızların en büyük özelliklerinden biri de tutumlu olmalarıdır. İsraftan, müsriplikten ve gereksiz para harcamaktan hiç hoşlanmazlar. Dolayısıyla ikizler kadını etkilemek için gereksiz ve pahalı hediyeler almanız tam tersi etki yaratır. Bu kızları etkilemek için dozunda para harcayarak küçük ama etkili hediyeler alın. Aksi tarihde sizin müsrif olduğunuzu ve sizinle geleceğe dönük bir ilişki yaşamayacağını düşünerek sizden kaçar. İkizler kadınlarının hoşlanacağı, dikkatini çekecek şekilde davranarak ikizler kadınlarını etkileyebilir ve harika bir ilişki sürdürebilirsiniz. İkizler kadının ilgisini canlı tutabilmek için devamlı olarak değişmeli, yenilikler yapmalısınız. Ona yeni şeyler öğretmeli, sizin bilginize hayran kalmasını sağlamalısınız. Ancak bu davranışlarla gerçek anlamda ve kalıcı olarak ikizler kadının etkileyebilir ve uzun süreli, heyecanlı ve keyifli, huzurlu bir ilişki yaşamanın keyfini çıkartabilirsiniz. Mevlam okuyan bir duruşunuz olmalıdır. Yani kolay yere geçen bir adam olmayın. Kadının size anneniz gibi davranmasını bekleyin. Çünkü o tam bir dişidir. Onu destekleyin ama hata yaptığında bunu ona direkt olarak söylemeden çekinmeyin. Koş kadını dürüstlük ve şeffaflıktan açık olmaktan hoşlanır. Ne söyleyecekseniz açıkça söyleyin. Çekinmeyin. Doğru bir kadınla olduğunuzu sakın unutmayın. Zamanı geldiğinde sizi bozabilir. Sakın bundan korkmayın. Aktif, kendiyle karakteriyle barışık, sınırsız hayal kurmasını bilen erkekler onun için özeldir. Duygu sömürüsü yapmayın. Karşısında ezilmeyin. Keşifçi ve yenilikçi olun. Yenilikleri, trendleri takip edin. Hedeflerinde onu destek olun. Hedeflerinde ona destek olun. Bazen bir şeye kızdığında üstüne gitmeyin. Sakinleşmesini, kendine gelmesini bekleyin. Annenizin kuzusu olmayın. Kişiliğinizi ön planda tutun. Onu baskı altına almayı düşünmeyin. Özgürlüğüne saygı gösterin. Kendi kararlarını kendisinin vermesine yardım edin. Veya kendi kararlarını kendisinin vermesine saygı gösterin. Bunu ona hissettirin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz.